Belki ben, o günden çok daha evvel, köprü başında sallanarak, bir sabah vakti gölgemi asfalta salacağım. Belki ben, o günden çok daha sonra, matruş çenemde ak bir sakalın izi sağ kalacağım. Ve ben, o günden çok daha sonra, sağ kalırsam eğer, şehrin meydan kenarlarında yaslanıp duvarlara, son kavgadan benim gibi sağ kalan ihtiyarlara, bayram akşamlarında keman çalacağım. Etrafta mükemmel bir gecenin ışıklı kaldırımları ve yeni şarkılar söyleyen yeni insanların adımları